Şimdi gene sunumumu baştan alayım. Ben e, vajinal orgazm da klitoral orgazm diye bir şey yoktur, kadın orgazmı diye bir şey vardır diyerek devam etmek istiyorum. E, kadın orgazmını e, klitoral orgazm, olgun olmayan, çocuksu, klitorisin uyarımıyla olan çocuksu orgazm, klitoris orgazmı, olgun, kadınsı, vajinadan penetre olmaktan hoşlanan, vajinal orgazm olarak, olgun orgazm olarak tanımlayan Freud olmuş. 1905'te ilk defa bu konuyu düşünmüş, 1930'lara doğru olgunlaştırmış bunu. Cinsellik üzerine denemesinde Freud bunu yazmış. Onu o tabii kendi Freud'un örtüsünü bilenler bilir. O ödüpar çatışma çerçevesinde gerçekleştiriyor. Hani Kadın kendisini annesiyle özdeşleştiriyor. Babasına aşık oluyor. İşte hayali bir penis, klitoris. Onun reddi, o fallosun reddi ve cinselliğini vajinaya doğru aktarması şeklinde olgunlaşması şeklinde tarif ediyor. Freud çıkarmış ilk defa vajinal orgazm lafını yani. Kadın hocam, bir mı? şey söylemek istiyorum. Ne zaman? Eee evet. sistemizde yok ya. Bir günde Freud üzerine konuşmak istiyorum sizinle. De niye? Yani. Dedik dedik Freud'u dinledim açık radyoda. Hmm. Adamın ben hayatı dinledim. çok enter, çok iyi biriymiş yani, hocam. Evet. Çok güzel. Şey dinliyorum. Ee, ben Rodin'in konu. annesiyle buluşmalarını falan da anlatıyor. Çok önlem arz ediyor ama Aha. çok değişik bir adam. Çok değişik bir adam. Annesiyle görüşken böyle her pazar buluşuyor, giyiniyor falan. Biraz kişisel deneyimlerini galiba genellemiş diyebilirim ama değişik insan. Şey, şey. İşte ortalığı karıştırmış yani. mesela bu konuda. <gülüyor> yani Yahudi cemaatinin özelliklerini böyle modern dünyayla buluşturması ve kendisinin fizyokrat olması. Yani biyolog kökenli şey yani biyoloji şey var fizyoloji çalışmış. Biyoloji ee, çalışmış. Sinir bilimi çalışmış Freud aslında. Anatomi ve sinir Aa. bilimi. Freud mecburen hasta bakmak zorunda kalmış Burak'cığım. Parasızlıktan. Yani. İşte şey de diyorlar. <gülüyor> Hastalığa yalanı hiç kimse çok şeymiş. Etkiliyormuş hastalığını falan. Zeki evet. ve de, biliyoruz yani kesinlikle. Evet. Çok evet. bir gün konuşalım. Yani bir yayınımızda bunun üzerine gitsin hocam. Biraz okuyayım o, o zaman ben hani başka şeyler okurken şey Freud okumalarında biraz geri kaldım. Sadece hayatını biraz biliyorum. Biraz da bu cinsellik üzerine olan denemesini biliyorum. Ee, biraz Freud okuyup konuşalım. Olur. Hayır Allah demem şey yani. Ya. Severim ben şey Freud. Freud. Freud Cansı'da ancak... çok sever Freud. Dedem ha? gibi severim yani ben Freud'u. Yani hakikaten dedem ya gibi. Ben de seviyorum gibi. da kimse sevmiyor işte yalnız kalmışız. Cansı yani... nefret ediyor Selah bizim psikoloji arkadaşımız. Şey <gülüyor> e, tabii ki şo şo şoven tarafı var ama Freud'a şovenist diyemezsin kadın evet, düşmanı evet. diyemezsin. Freud bir kere kadınlar içinde yaşayan bir insan adam. Yani kızı, kızları, işte yengesi, işte karısı, işte teyzesi hepsi böyle yaşadığı evde bir ara 10 12 tane kadın var. Tek erkek kendisi filan hani böyle kadınlar Aynen. içinde yaşayan. Ve kadınları da kendi ilmine katan bir tarafı var dönemi hani 2. Dünya Savaşı'ndan öncesinden bahsediyoruz. Yani kadınların hiç adının olmadığı bir dönem. He. Bak gene ben kendi mevzuma getirdim, bağladım. Kadın orgazmı niye mesele Burak? Niye soruyoruz bunu? Kadın orgazmı ne? Çünkü kadının adı yok hakikaten. Yani Zaten niye... biri öyle cevap yazmış. Ben alta verdim. Siz görmediniz. Ya şey demiş, hatta onu okuyalım biz tebrik edelim. Ya ee, diyor ki, nerede bu acaba diyor Okan'cım diyor. Arkadaşa cevap veriyor yani, iyi niyetle. Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Asya'da erkekler ayıplanmıyor şu an söylüyor. Kadınlarda ne yaşadığını bilmek gerekiyor ya falan hani diye. Hani... Ee, şu an Türkiye'de zaten kadının ne orgazmı, hani testler yapılıyor sürekli kadınlara, orgazm oldu mu? Kadın diyor ki ona ya ben hiç yaşamadım hayatım hı hı hı Çünkü Kadın mal gibi gördüğü için çoğu yerde evet. yani gelin evet. kalmış toplumlarda o yüzden önemli. Yani şey gerçekten 19. yüzyıl, 20. yüzyılın en büyük hareketi kadın hareketi biliyorsun. Yani kimse 20. yüzyılın en majör hareketinin feminist hareket olduğunu inkar edemez. Bir kere 2. dünya savaşından sonra ciddi bir iş gücü, ciddi bir ekonomik e, potansiyel ve hakkı var. Yani pek çok ülkede de kadınlar e, bizde varız, biz çalışıyorsak biz de varız. O zaman ne kadar o neolitik devrimden beri hani evde çocuk büyütsün, çocuktur zaten onun işi diye e, ikinci sınıf vatandaş olan kadın e, 19 20. yüzyılda e, bir birey olarak kendini gösteriyor toplumda. En büyük kazanımıdır yani 20. yüzyılın insanlara kadınlığı keşfetmesi. Şimdi hakikaten 2. Dünya Savaşı'ndan öncesine kadar kadının adı yok. Tabii ki cinsellik olduğunu inkar edemeyiz. Cinsellik, insanlık tarihinden eskiden beri zamanlardan beridir var. Ama e, kadının o cinsel ilişki sırasında ne yaşadığı falan öyle çok e, beyaz Avrupalı in, erkeğin çok umurunda değil açıkçası. E, umurunda olmadığı için kadın gittikçe söz sahibi olmaya başladıkça da onun acısını çekiyorlar yani. Özellikle 19. yüzyılın sonları, 1800'lü yılların sonları Kadınların işte o ağır baskılara isyan ederek cinselliğini kendilerini de bastırdığı, işte frijiti de yaşadığı, işte histeriye kapıldıkları falan bir dönem. Zaten histeridir bütün psikanalizin doğmasına neden olan şey. Freud ilk histerik hastalarla konuşarak bu konuları tarif etmiştir. Onu da bir yayınımızda müjde Gül Hocamızla histerinin ne olduğunu histeri Hatta birkaç film önermişti hocamız. <gülüyor> evet. Ben de ondan sonra merak sardım. Filmlerden iki tanesini izledim yanlış hatırlamıyorsam. Çok enteresan yani. Evet. insana inanamıyor yani nasıl böyle kadınlarda böyle bir şey olabilir. Histeri evet. de çok ilginç bir şey. Histeri diye bir hastalık var tırnak içinde. Kadının rahminin huzursuz kasılmalarından kaynaklanan, kadının evet. doyumsuzluğundan kaynaklanan, kadını sinirli yapan, kadını güvenilmez yapan, kadını oy hakkı sahip olmamasına neden olan falan öyle bir durumu var. Bunun tedavisi de ya rahminin alınması ya klitorisinin kesilip çıkarılması. Ya da e, doktorlar tarafından orgazm edilmesi ve dönemin e, kadın doğum ofisleri kadınların orgazm olmak için gittikleri yerler halini alıyor. Maalesef mesleğin tarihinde böyle bir e, özellik. Size çok var. güzel bir şey söyleyeceğim hocam tam sizle alakalı. Ben Whatsapp'tan ses atacaktım bak onu unuttum ya hatırlattınız. Cevdet ve ben Hollanda'dayken Groningen, Groningen Üniversitesi'nin müzesi var hocam. Hollanda'nın ilk doktoru alan kadını, kadın doğumcu hocam, çok aktivist, Hı -hı. müthiş bir insan. Adını falan verin, bir gün yayında onu göstereceğim. Kadının şeyine gittik hocam, çalışma ofisine. Orada Hı -hı. çocuklar mesela, işte ilginç o bir tane özel bir sıvı var ya, formaldehid. Onun evet. içinde beyinler var, organlar Hı -hı. var. Hı -hı. İşte bir bütün çocuk doğmuş, onun içine koymuşlar. Hani ölü doğmuş büyük ihtimal. Çift başlı doğanlar. Ben böyle bir şey görmedim. Müthiş bir 5 euro hocam şeydi hmm. ve kadın doğumcu olarak Hollanda'nın ilk doktora alan bilim insanı olmuş. Büyük bir hmm. başarısı var. Bunun üzerine de anlatırız. Yayında yani gösterelim yani. Çekim yaptık şeyde var hocam. YouTube hmm. kanalıma attım Burak Çankaya. Bir de Instagram'da var. Eee unutmadık bu Yani tamam. o yüzden eskiden yapılan mücadeleleri özellikle siz söylüyorsunuz, yayınlıyorsunuz. Kadın yeniyen özgürlüğünü kazanmış. yeni, evet. yeni orgazm evet. ortaya çıkmış. Buradan dolayı da yayınımızın adı Kadın Orgazmı Şimdi bak 19. yüzyılın sonlarını bir düşün. Ee, histeri ve frijitit eden Avrupa kavruluyor. Bu kadınlar niye böyle yani e, çok büyük heveslerle evleniyor erkekler ve yatakta buz gibi e, bir kadınla karşı karşıya kalıyorlar. İsteksizlik bilmem ne kavruluyor. Şimdi bu dönemde e, vajinal orgazm diye bir şey ve vajinasına penetrasyon olmasından hoşlanan kadın tarifleyince Freud bütün adamlar bu beyaz erkek ee, Avrupalı e, şey yapıyor, atlıyor üzerine. Ay yavrum, musun anneciğim. Hadi iyi geceler. İyi geceler. <gülüyor> Çocuklara iyi geceler diyoruz. Ee, Avrupalı bir an atlıyor gerçekten bu fikrin üzerine. Vajinal orgazm Freud'un tariflediğine göre yani kadının öyle kendi kendine dururken orgazm olması. Yani düşün ki senin ejekülasyonla erkek için ejekülasyonla yaşadığın o güzel duyguyu kadının kendiliğinden Sadece vajinasındaki o hareketle yaşıyor olması düşüncesi. Bu çılgın bir düşünce erkek için. Çok büyük bir heyecanla atlıyorlar üstüne. Ondan sonra daha bir de üstüne Grafenberg'in, Ernst Grafenberg'in bir yazısı geliyor. Ernst Grafenberg'in yazısı 1950'de. İşte Freud bunu 1930'larda tariflemiş ve böyle kulaktan kulağa yani hakikaten bitler, yalanlar, uydurmalar çok daha hızlı yani bugün postmodern çağda yaşadığımıza çok benzer bir şekilde çok daha hızlı bir şekilde yayılıyor ve herkes vajinal orgazm diye bir şey bunu artık bir doğru kabul ediyorlar. Yani vajinal orgazm diye bir şey var bir kadın vajinasından da zevk alabilir, vajinasından zevk alan kadınlar var. Onlar bir de iyi kadın hani tırnak içinde tercih edilen e, olgun kadın. E, kritorisinden uyarıya ihtiyaç duyan öyle şey hmm. olgun olmayan, çocuksu kadın. E, Ernst Grafenberg bir kadın doğum uzmanı e, Amerika'da yaşayan. E, enteresan bir şekilde iki tane genç hanım geliyor ofisine üst üste. Belki birbirlerini tanıyorlardır onlar. E, biraz ilginç bir mastürbasyon pratikleri var. Herpin yani saç tokası, tel saç tokası İdrar kanallarını bunu penetre ederek oluyor kızlar. Öyle bir mastürbasyon pratikleri var. Acı bir şey olsa gerektiği düşünüyorum ama şu an gözünün önünde canlandırmaya çalışıyorum sadece. Şu bizim yani. bildiğimiz saç tokanları. Evet. Şimdi bu orgazm öğrenilen bir şeydir. Ee, ha. Bu şapşiklerde demek ki öyle bir şekilini öğrenmişler. Şöyle olmuştur o zaman değil mi? hocam denemişlerdir. Merak Genel, etmişlerdir. Evet. Sonra evet. öğretmişler. Kas hücreleri öğreniyor sonuçta. Orada kaslar evet, bitebiliyoruz. Evet. Yani. evet. Evet. Ve bu çok ilginç geliyor Ernst Grafenberg'e ve işte o dönem zaten hani dünyanın, vajinanın seksteki fonksiyonunun merak edilmesiyle geçen bir dönem. Bunu işte de kendisi de çok ilgili Frigidite ile. de üretranın kadın orgazmındaki rolü... <gülüyor> Pardon. Hep beraber. Ve vajinanın fonksiyonu diye bunu tarif ediyor. Bir yayında duyuruyor. Ve e, şu an G-spot olarak bildiğimiz G noktası e, Grafenberg adına istinaden isimlendiriliyor. Ernst Grafenberg'in G'si o. G-spot. Aaa. Evet. Ancanlandım şu an.